oryantilik federasyon baş seçimlerindeyiz. Eski başkanım diyeyim artık. Divana Eski görevi geçen Hacer başkanımla beraberiz. Kırgınım size başkanım. Neden? Üç tane kadın başkanımız vardı. Özlem başkanım göreve devam ediyor. İnşallah kız başkanım da devam edecek. Üçüncü sizciniz. Biz bu, bu seçimlerde üçten beşe altı ona çıkarırız diye bekliyorduk ama Hacer başkanım niye bıraktı? Ee, bir defa seçildik. Dele, delege takdir etti. Seçildik ve çok keyif aldık. Manevi haz üst seviyedeydi. Ben çok keyif aldım. Beş yıl uzundu evet. Ama e, yani ülke olarak şunu da görmeliyiz sanki yani e, yeri geldiğinde de bırakmayı belki bu örnek olmalı. Belki hani başardığı yerden bırakma noktasında da bu, bu kararı verebilmek lazım. Neden? E, ben beş yıl önce söz verdim. Sadece tek dönem dedim. Dört artı birinde e, o da ilavesi <gülüyor> oldu bizden. Ama şunu söyleyeyim ııı e, kendi hani öz iradem, eşime verdiğim söz, aileme verdiğim söz, yönetimime verdiğim söz böyleydi. Iıı altyapıyla uğraştık. Kimse o altyapıyla uğraşmak istemez. Bunun mücadelesini çok verdik. güzeldi, keyifliydi ama şunu ifade etmek istiyorum. Kadınlara sahip çıktıkça var olabiliriz. Kadınlara sahip çıktıkça daha yukarıya taşınabiliriz. Iıı Evet, ben de arzu ederdim. E, üç değil, beş değil, on daha fazla olmalı. Ama maalesef e, biraz daha farklı e, devlet kurumlarında, hani birçok yerde bu e, süreci e, onlara bu şansı tanımalıyız ki. Kadının katkısı başka bir boyutta. Yani e, hani görebilmesi, yakalayabilmesi şeyi o renk katmak lazım. Yani ben yönetim kurulu üyesi olan arkadaşlarda da şey listelere, listelere bakıyorum. Öyle e, federasyonlar var ki hiç yok şeyde. maalesef. Kadın delegesi yani yönetim kurulu üyesi yok. Bu da üzücü tabii ki. Ben e, arkadaşlarıma mutlaka bunu ekleyin, ekleyin, ekleyin diyorum. Bakalım kaç kişiye sözümüzü dinletebildik. Listelere baktınız mı? Var mı listelerde? Var, var, var, kadın? var. var. Çünkü oraya seninki doğa kimletin kaybolmaması aha, aha. lazım. Var var. Ya başkanım, bu da zor bir şey aslında. Tamam. Çoğu hem doğada daha zor evet. Bir dönem der Hı -hı. ama o birinci dönem bitince sadece başkan iradesine de içerisindekilerle de devam etmesi tabii. konusunda bir baskı olur. Var tabii ki. Baskı oldu. Yani hayır dediler son dakika son dakika. Ya hayır dedim ya çok net sayfada paylaşınca rahatladım. Resmi olarak bundan birkaç ay evvel sayfada paylaştım. Ondan sonra rahatladım. Böylesi daha iyi oldu. Yani şöyle karar verdikten sonra hani bitmiştir ve e, yani böyle uyguladım, böyle düşünün. Hani şey için değil, herhangi bir şey için değil. Yani bu kadar yani bir dönem için aday oldum, bir dönem bu kadar. Bir buçuk senesi pandemiye gittim. <gülüyor> Aslında faaliyet de yapamadık. Artı biri var ama. <gülüyor> evet. Yok biz çok faaliyet yaptık. Biz Ona pandemide, var. pandemide biz daha çok faaliyet yaptık. Yani gerçekten en zorlu dönem olarak ben bakanın diğer yıllarını da biliyorum. Yani branşların diğer yıllarında ülkemizde ama hem yangınlar hem ekonomik e, dalgalanmaların çok olduğu bir dönem hem e, yani üç dört kere bakan bakanımız değişti. Yani her açıdan bakalım buna. Yani eee pandemi daha ne diyeyim yani olmayan kalmadı herhalde bu dönemde. Ama buna rağmen. rahat biz, olduğunu Ben başka. çok rahatım. Çok rahatım. Yani çünkü e, emek var, ürün var, e, keyif var, manevi haz var. Vicdanen gururla bırakıyorum. Gururla teslim aldım, gururla bırakıyorum. Vallahi sizi tanıdığımız için çok memnunum. Biz başka. çok teşekkür ederiz Pandemide denk geldik. O zaman tanıştık. Hı hı. Bugüne kısmetmiş. Keşke başka alanlarda, başka sporlarda, hı hı. başka hı hı. organizasyonlarda yine bu mikrofonsuz hak çok çıksın. İnşallah kısmet diyelim. Sağ olun. Görüşmek üzere çok sağ olun.